Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün için çekiyorum, favorilerim serisinin. Nisan çok çabuk geçti. Çok çabuk geçen bir aydı benim için. Buna rağmen çok fazla favori şeylerim oldu. Filmlerden diğer şeylere kadar. Şimdi o yüzden çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Evet, Nisan favorilerime başlayalım. Nisan favorilerime en sevdiğim filmlerle başlamak istiyorum. Ee, bu ay çok fazla en sevdiğim film oldu. Çok güzel bir aydı filmler için. Öncelikle Güney Kore yapımı olan House of Hummingbird'den bahsetmiyorum etmek istiyorum. House of Hummingbird Coming of Age film türünün bir filme, O türde bir film. Ana karakterimizin ismini, ya ben gerçekten uzakta o isimlerini çok kötüyüm. Yunhee diye hatırlıyorum ama kesinlikle emin değilim. E, Yunhee diye bir tane kızımız var. 13-14 yaşlarında falan. Ve e, film onu konu alıyor. E, özellikle tanıştığı insanlar ve ilişkilerini çok fazla konu alıyor. Aile ilişkilerini, e, arkadaşlık ilişkilerini, e, Çinci özel ders alıyor. Oradaki hocasıyla olan ilişkisini. Genel olarak Yunhee Kendinin bir olaydan birkaç olaydan sonra büyümesini konu alıyor. 5 üzerinden 4,5 verdim ve gerçekten çok fazla böyle hayat dersi e, alabileceğiniz türden bir film. Hani siz de Yuni ile beraber büyüyorsunuz gibi hissettirdi en azından benim için. mubi de var. Mubi de olması lazım. Aynen. Oradan gidip izleyebilirsiniz. <gülüyor> Ardından biliyorsunuz ki birkaç hafta, birkaç hafta önce değil, 2-3 gün önce <gülüyor> 2-3 gün önce Oscar ödül töreni yapıldı. Ödül sezonunda çok büyük filmlerden biri olan Sound of Metal'ı izledim ve mükemmeldi. Sound of Metal Nomad'dan sonraki, Nomad'lardan sonraki en sevdiğim, en azından 2020-2021 Oscar ödül töreninde olan en sevdiğim film. Sound of Metal şunu anlatıyor. Ruben ve Lou sevgili ve aynı zamanda metal grubundalar aynen beraber. Ve işte Amerika'yı falan turluyorlar. Film genel olarak Ruben'ın işitme kaybını anlatıyor. Ruben işitme kaybı yaşıyor. Ve aslında bu film boyunca Ruben'ın bunu kabullenmeye çalışmasını öğreniyoruz. Hani işaret dili öğrenmeye çalışıyor. Lou ile ilişkisini aynı zamanda tutmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda hani bir baterist. O yüzden hani eski hayatta nasıl geri döneceğini falan düşünmeye çalışıyor. Ee, mükemmel bir film. Gerçekten çok çok beğendim ve hani yönetmenin ilk filmi bu arada Darius vardır. Adamın ilk filmi bu. Yuh. Yuh yani. Ardından film buraların nasıl hala bunu izlemedin diyebileceği bir türden bir film var. Neyse ki favorim oldu bu film. O yüzden çok fazla laf işeceğimi zannetmiyorum. Kill Bill Vol. 1. Quentin Tarantula'nın en iyi filmi benim için en azından izlediklerim arasından. Black Mamba diye bir tane kadın var. Uma Thurman oynuyor. İntikam almayacağız. Şu i̇ntikam hikayesi yani. Evet. Genel olarak beğendim. Lucy Liu Mükemmel. Evet. Ve bu ayki son izlediğim ve çok çok beğendiğim filmlerden biri de The Salt of the Earth diye bir belgesel. Bu belgesel fotoğrafçı Sebastiao Salgado'yu konu alıyor. Belgesel birazcık PowerPoint sunumu gibi birazcık. Çok azıcık Hani adamın fotoğrafları çok fazla ön plandaki olması lazım. Hani adamın fotoğrafçı olan bir adamın hayatı konu adlanıyor belgeselde ama mükemmeldi yani. Adamın fotoğrafçılığı çok güzel. Adamın fotoğrafları mükemmel. Ve hani adamın tekrardan hani o fotoğrafları... Çekerken neler hissettiği, nasıl olduğu, ne yaşadıklarını falan anlatması. Hani adamın fotoğrafları gerçekten konuşuyormuş gibi hissettim. Bana o yüzden çok beğendim eğer. Hani izlemek istemiyorsanız bile ben Sebast Sebastiao Salgado'nun fotoğraflarını gerçekten bir bakmanızı öneririm. Belki duymuşsunuzdur da. Hani bir tane Facebook'da özellikle çok fazla vardı. Hani bir çift Brezilya'da bir çift 2 milyon tane ağaç dikiyor. Böyle bir post vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. O adam o. Hani Sebastiao Salgado o çiftin... Bir tanesi. <gülüyor> Sırada en sevdiğim diziler var. Burada bu ay iki tane diziyi izledim. Çok çok beğendiğim. Da şöyle. Bir tane çok çok beğendiğim bir dizi izledim. Bir tane çok çok beğendiğim bir bölüm izledim. Onu açıklayacağım az sonra ama bir diziye, genel olan diziye bir başlayayım. Normal People. Normal People'ın dizi versiyonunu bitirdim bu ay ve... Ha, <gülüyor> Pain. Genel olarak çok acı çektirdi bana Normal People. Genel yani iki aydır Normal People ölmeden bitiremiyorum. Farkındayım. İlk başta kitabını okudum. Sonra dediniz şu an öneriyorum size ama gerçekten Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones mükemmelliği yani. Gerçekten laf kabul etmiyorum. Normal People mükemmel bir dizin. Tekrar anlatayım ama Normal People İrlanda'da ki iki tane gencin Hayatları boyunca birbirleri nasıl etkilediklerini anlatıyor. Sesim kırıldı. Allah <gülüyor> <gülüyor> lanet olsun. <gülüyor> bu iki kişi Meryem ve Konul. Her bölüm ayrı bir acı, her bölüm ayrı bir sevinç. Yani bu nasıl bir nasıl bir dizi bu? Gerçekten bana hiç hissetmeye hissedeceğimi düşünmediğim şeyleri gösterdi ve buna üzüldüm. Sonra buna ağladım. Sonra başka şeylere sevindim. Yani bilmiyorum. Genel olarak çok Duygu roller coasterydı benim için normal people çok çok güzeldi eğer hala izlemediyseniz bir senesi olmuş ben tam birinci yıl döneminde bitirdim diziyi bilmiyordum birinci yıl dönümü oldum da o denk geldi yani çok çok güzel bir dizi ve hani daha fazla öneremem evet normal people evet devam ediyoruz şimdi birazcık daha komplike olan şeye geçeyim. Ee, en sevdiğim dizi bölümüne geçeceğim şimdi. Ee, biliyorsunuzdur bir hafta önce tam neredeyse. E, Netflix'te Shadow and Bone çıktı. Shadow and Bone kitap serisinin dizi uyarlaması. Ben Shadow and Bone'u tamamen beğenmedim. Sadece bir bölümden bahsetmek istiyorum. O bölüm benim için televizyon dünyasındaki en iyi 15 bölüme girer yani. O da 1. sezon 5. bölüm. Muah! O yüzden sadece 5. bölüm hakkında konuşacağım. Ve bu spoiler içerecek. O yüzden Shadow and Bone izlemediyseniz şuradan aşağıdaki halledeceğim onu. O böyle kısımdan geçme kısmı var ya oraya geçebilirsiniz. Ama burada spoilerli kısım olacak Shadow and Bone hakkında. Bir kere en baştan başlayayım. Ben Barnes hayatım... Ben Barnes... Aha. Ben Barnes izlerken Gerçekten kalbim pıt pıt. Midemde kelebekler uçuştuğunu hissettim. Yani gerçekten. Neyse. Ee, ve Darkling'i çok güzel oynadığını düşünüyorum adamı. Hani he understood the assignment. Öbür kısma gelelim. Darklina. Darklina right abi. Darklina mükemmel. Ya şöyle bir şey diyeyim. Şimdi ben dediğim gibi kitap serisini okumadım. Sadece Kargalar Meritlisi'nin ilk, ilk, ilk, ilk üç bölümünü falan okudum diyeyim size. Darklina'nın çok fazla böyle problematik şeyinin olduğunu da farkındayım. Ancak Alina dünyadaki en... Çok çok çok çok çok basit bir karakter Alina ve Mel. Yani gerçekten. Hani böyle demek istemiyorum ama dünyadaki en basit ana karakterler. Özellikle Alina yani işte ben sıradan olmak istiyorum, ben kahraman olmak istemiyorum. Sonra gücünü fark ediyor ve sonra kahraman olmaya karar veriyor. Yani Catless sevdiğin hoş geldin yani. Alina çok sıkıcı bir karakter. Alina ve Mel'in ilişkisi de Malina işte o neyse şipte. Dünyanın en sıkıcı ilişkisi falan. O yüzden ben Darkling'in yani General Prigion'ın Alina'nın en azından karakterine birazcık böyle spice, birazcık tatlandırıcı kattığını düşündüğümden ötürü Darkling'a şipliyorum. Ee, sonrasında diziyi bitirmemi sağlayabiliyorum şeylerden biri zaten. Birincisi Ben Barnes'da ikincisi de Kargalar. Yani gerçekten diziyi en çok onlar götürdü. Yani o kadar net eminim ki hani ben kargalar olmasaydı o diziyi bitiremezdim. Inesh, Kaz ve Jasper hani onun karakterler. Ve insanların neden Shadow and Bone yani e, Gölge ve Kemik serisinden ziyade Kargalar Meclisi serisini daha çok sevdiğini anlayabiliyorum. Çünkü en azından orada Spice yani. Inesh ve Kaz'ı çok şifliyorum. Shadow and Bone'ın hakkında bu kadar bahsedeceğim. Evet, şimdi şarkılara geçelim. Her zaman olduğu gibi bu şarkıların hepsini benim Spotify güncel Spotify playlistinde bulabilirsiniz. Spotify reklamı. Evet, şimdi şarkılara geçelim. Evet şarkılar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir şarkı seçimlerimi de. Evet şimdi kitaplara geçelim. Ee, bu ay ki favori kitabım... Bu ay favori kitabım yok. Bütün ay boyunca Jane Austen'ın Emma'yı okumaya çalıştım. Bitirdim de, ki kötü de değildi, favorim olacak kadar beğenmedim. O yüzden sadece bir kitap okudum ve onu da beğenmediğim için de bu ay maalesef size kitap öneremeyeceğim. Her neyse. Şimdi diğer kategorisine geçelim o zaman. Evet. Diğer kategorisine hoş geldiniz. Ve bu ay ilk defa çanta çanta söylemeyeceğim. Ç favori bir çantam yok. Bu ay diğer kategorisine sadece bir tane YouTuber önermek istiyorum. Aslında birkaç tane YouTuber önermek istiyorum. Bir tanesi Jack Edwards. Öbürü de Ann Carly. Galiba öyle okunuyor. İkisi de Booktuber. Yani kitaplar üzerinden video içeriği üretiyorlar. Kitap içeriği ne kadar üretebilir bir insan falan diye düşünebilirsiniz. Ama hani ikisi de çok Değişik ve çok orijinal fikirler üretiyorlar. Ve gerçekten çok seviyorum ikisini de izlemeyi. Ee, ve evet. Nisan favorilerim bu kadardı. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Birkaç haftalığına yok olabilirim. Çünkü Mayıs benim... Tamamen sınavlarımın olduğu bir ay. Evet şimdilik bu kadar. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Az önce video paylaşmayacağımı söyleyip sonrasında abone olursanız mutlu olurum demem de ayrı bir saç, saçmalık ama. Neyse evet bugünlük bu kadar. Ee, şimdilik e, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.